Selam Boğa arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz ben Şengül efendim sizler için bize kardeşlerim 15 Haziran'a kadar benim güçlü boğacıklarım güçlü karakter olan boğacıklarımın küslerinde gidenlerinde ekslerinde barış var mı veya küs olduğunuz eski eşler eski sevgili eski nişanlı eski sözlü hayatınızdan giden küstüğünüz eski eşleriniz sevgilileriniz ne düşünüyor? Geriye dönüş var mı? Barış var mı? Bunlar için 15 Haziran'a kadar Boğaburcu ex partner tarot açılımı yapacağım. Sevgili kardeşlerim, güzel insanlar ve tek video tek video olarak yapmak istedim. Çünkü hani aramayın diye sevgili kardeşlerim böyle daha net olsun, daha net anlayın. Ex'leriniz, küsleriniz ne düşünüyor? sizler için sevgili bovacıklarım için şöyle bir ex partner tarot açılımı yapmak istiyorum. Güzel kardeşlerim. Evet onlar güçlü boğalar. Onlar güzel insanlar. Şöyle bir başlayalım bakalım. Sevgili bovacıklarım için efendim 15 Haziran'a kadar evet 2 haftalık bir açılımdır bu. Bakayım küsler eksler ne düşünüyor? Canlarım benim sevgili bovacıklarım. Tarotumuzdan kaçmıyor canlar. Evet şimdi açacağım. Yine devamını getireceğim bunun. Şöyle destemizi kenara bırakalım. Sevgili boğacıklarım için. Karşı partner sessizliğe çekilmiş. Sevgili boğacıklarım. Eski eş, eski sevgili, küs olduğunuz. Her kimlerse bu insanlar güzel kardeşlerim. Bakın sessizliğe çekilmişler. Arayış içindeler ne tür dertleri sıkıntıları var ise siz ise bakın sevgili boğacıklarım güzel insanlar ateşlerden böyle bir şu dönem içerisinde bir tez canlılık bir anda atağa geçmek karşı partnerle tekrar barış sağlamak isteyen arkadaşlarımız var tabii ki barışmak istemeyen arkadaşlarımız da var bunlar genel açılım sevgili kardeşlerim binlerce boğa Kardeşlerimize hitap ediyorum. Binlerce, belki de milyonlarca var. Sayısı bilinmiyor. Değil mi? Herkes barışmak istemiyor. Kiminiz kızgın, kiminiz kırgın, kiminiz nefret halinde. İnanın herkese saygım var sevgili kardeşlerim. Ben önümdeki açılımımdan söz ediyorum. Çünkü tarotumuzdan kesinlikle kaçmıyor. Herkesten burada bir parça mevcut. Sizler ise bakın aranızdaki karşı partnerinizde sıkıntı sorun her neyse bunu çözmek için bir anda atağa geçebilirsiniz bir anda tez canlılık gösterip yalnız biraz da öfkeli bir vaziyette bakın burada tez canlı şekilde atağa geçip karşı partnerle tekrar diyalog kurmak isteyen bu arkadaşlarımı görüyorum burada aynen doğrudur karşı partner ise bir sessizliğe çekilmiş bir arayış içinde aslında size karşı sevgisi var yok değil aşkı var yalnız bu partnerinizin ne tür sıkıntısı var ise aile sıkıntısı mı var maddi sıkıntısı mı var yoksa farklı türlü engelleri mi var yakın gelecekte ise bakın bu arayışta ne arıyor partner sizi mi arıyor tekrarında sizi mi arıyor bakın burada Arama olayını bir kenara bırakabilir bu insan. Çıkış yolu arıyor sevgili kardeşlerim. Karşı partneriniz bazı şeyleri askıya alacak. Yakın gelecekte askıya alacak. Arayışlarını bırakacak. Geçmişe örtü çekebilir. Karşı partner şu an kendini çıkmazda hissediyor sevgili muha kardeşlerim. Güzel insanlar. Arayışını bir kenara bırakıp bazı şeyleri askıya alma durumları görülüyor. Çıkamadı mı işin içinden? Acaba ailesi mi engel? Maddi engelleri mi var? Farklı engeller mi var ki? Ben artık öyle söylüyorum sevgili kardeşim anlayın siz üçüncü boyutun ne olduğunu söylemek istemiyorum. Anlayın. Ya ailesi engel, anne baba kardeş gibi ya maddi engeller var ya da üçüncü şahıslar var. Anlayın ne olduğunu, değil mi? Çıkış yolu arıyor. Çıkış yolu bulamadığı için bakın burada kriz halinde kalben ruh hem kendini krizde hissedecek yakın gelecekte sizin bu partneriniz ve bundan dolayı da bazı şeyleri durduracak askıya alacak bakın burada aşıklar kartımız geçmişe örtü çekmek demektir sevgili kardeşlerim çıkamadım işin içinden arayışını tamamlayamadığı bir çıkış yolu bulamayacak sizin bu partneriniz bulamadığı için bakın burada Geçmişi örtüyü çekecek. Kendi iç dünyası, ruh hali, kalbi bunları yapacak. Siz ise tezcanlı bir şekilde sorunları çözeceğinizi düşünerek bakın atağa geçeceksiniz. Atağa geçtikten sonra bazı boğa arkadaşlarım ne olursa olsun o benim kadersel aşkım diyecek. Çünkü gerçek aşkla tanışmak demektir. Veya bazı boğa bu arkadaşlarım burada içsel sorgulama yapabilirler. Acaba karşı taraf mı hatalıydı? Benim mi hatalarım vardı? İçsel bir sorgulama durumu. Fakat benim boğacıklarımı bu ben burada karşı partnere aşık olarak görüyorum. Çünkü imparator sizlere ait. Bakın iki aşk yan yana gelmiş. Sizin karşı partneriniz şu üçü burada bitiyor. Şimdi bakacağım. Daha devamına bakacağım. Daha kart açacağım. Sevgili boğacıklarım. Siz karşı tarafı gerçek aşk olarak görebilirsiniz. İçsel mahkeme, sorgulama, yapma durumlarınız var. Karşı taraf bitirmeye çalışırken siz tekrar yeniden bu aşkı canlandırmak isteyeceksiniz. Karşı taraf burada kaldı. Gelelim imparatorumuza. İmparator sizsiniz. Sevgili boğacıklarım. Ben... Seni istiyorum ben seni seviyorum ben imparatorum istediğimi alırım direncine girecek benim sevgili boğacıklarım çünkü imparator kadersel aşktan söz eder cesaretten söz eder korkusuzluktan söz eder sevgili boğa kardeşlerim güzel insanlar şöyle bir bakalım orada bırakmıyoruz tabii ki şöyle gözünüzün önünde tekrar karıştırayım kartlarımı bakayım bu vaziyet nereye gidecek Sevgili boacıklarım, güçlü boacıklarım benim. Önce karşı tarafı şöyle bir açalım. Ardından benim boacıklarıma tıpkı düşündüğüm gibi canlarım benim. Benim boacıklarım aşık karşı tarafa. Karşı tarafta biraz engel durumları görülüyor güzel kardeşlerim. Canlarım benim. Severim ben boacıklarımı. Onlar benim değerli dostlarım. Efendim, tekrar baştan alıyorum. Bakın kısa ve öz. Arayış içinde partneriniz. Bazı şeyleri askıya alacak. Niçin askıya alacak? Çıkış bulamıyor çünkü. Askıya aldı mı? E mutlu mu? Tabii ki de değil. Kriz halinde. Geçmişi örtü çekmek isteyecek. Oldu mu? Oldu. Siz ise karşı tarafa tez canlı bir şekilde sorunları çözüp tekrar onu kendinize çekmek isteyeceksiniz. Biraz da kızgın bir vaziyet alabilir siz de tahammülsüz olabilirsiniz güzel kardeşlerim aşkım o benim karşı taraf bitirmeye çalışırken siz yeniden doğuş yaşayacaksınız çünkü o benim aşkım o benim sevdiğim diyeceksiniz ben imparatorum istediğim alırım yok öyle geçmişe örtü çekemezsin beni silip atamazsın ben seni ciddi sevdim sen benim kaderimsin diyecek sevgili boacıklarım. Çünkü size çektiğim kartı görün, karşı tarafa çektiğim kartı görün sevgili kardeşlerim. Şöyle yapayım da daha net görmenizi sağlayayım canlar. Evet, siz karşı tarafla imparatorun gücüyle uzun vadeli güçlü adım atmak istiyorsunuz sevgili boğacıklarım. Güçlü adım atmak istiyorsunuz. Sonsuzluk bakın işareti görüyorsunuz değil mi? Ama karşı taraf bazı şeyleri değiştirmek istiyor. Bu durumdan sizin bu düşünceleriniz, sizin bu ben tuttuğumu koparırım. Sen benim gerçek aşkımsın. Ben yeniden doğuş yaşadım. Geçmişin olumsuzluklarını bitirdim. Ben imparatorum. istediğimi alırım. Sen benim istediğimsin. Öyle diyelim. Ben seni istiyorum ve seni istediğim gibi de alırım. Seninle güçlü adım atmak istiyorum diyorsunuz diyeceksiniz. Bu durum karşı partnerin hoşuna gitmeyecek canlar. Çünkü bu kartımız memnun olmama kartı. Memnun olmadığın şeyi değiştirmek isteme kartı. Bakın atın arka kısmı görülmüyor değil mi canlar? Bu vaziyetinizden bu karşınızdaki bu partneriniz çünkü burada geçmişi bitirmek istiyor. Bakın burada da sizin bu direnmeniz karşı partnerin pek memnun olmama durumlarını gösteriyor. Bakalım şimdi orta vaziyete bir bakalım. Ortak nokta ne çıkacak? Sevgili boğacıklarım efendim böyle detaylı bakayım diye tek tek videolar yaptım. Sevgili boğacıklarımı bu yapılır mı Allah aşkına? Ay kıyamam onlara ben. Buyurun işte. evet. Karşı taraf, sevgili boacıklarım, karşı taraf kaderi değiştirmek isteyecek. Aynen öyle. Burada bakın ortak noktada anlaşabilmeniz için sizin kesinlikle bu açılımda kaderin değişmesi lazım. Çünkü değişim kartı istemediğiniz şeyleri değiştirmekler. Bakın kupa kralını görüyorsunuz. Kaderi değiştirmek isteyecek. Ya sizi değiştirmek isteyecek bu insan? Ya içinde bulunduğu çıkış yolu bulamadığı şeyleri değiştirmek isteyecek? Bakalım mı bakalım kimi değiştirmek isteyecekmiş? Hadi bakalım sevgili boğacıklarıma bu yapılır Allah aşkına. Bakayım buradaki şahıslar öyle diyelim partnerler canlar kimi değiştirmek istiyorlar değil mi kimden neyse ben kurcalamayım hadi karşı taraf benim boacıkları hmm. tamam canlarım benim bakın burada size karşı serin rüzgarlar estiriyorlar karşı taraf ise benim hayallerim diyor şöyle bir daha bakalım bakın bize kardeşlerim şimdi siz boğasınız Koça ben bu kadar detaylı bakmadım. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane değişim meydana geldiği için vallahi yelpaze gibi açmak durumunda kaldım. Ay yine öyle. Hmm. Şimdi ondan sonra bakın güzel kardeşlerim, canlarım benim ya. E şimdi yani vallahi ben de böyle aralarda kalı veriyorum. Bakın aslında çok mantıklı olağanüstü çıktı bu ama gel gör ki Hmm, ben de bunları böyle verince güzel kardeşlerim ondan sonra benim değerli yorumcularım ve sen niye öyle söylüyorsun falan ben karışmıyorum ben saygı duyuyorum canlar bakın sizin ciddiyetiniz sizin güçlü duruşunuz güçlü bir şekilde aşkla karşı tarafa bakmanız karşı tarafın hoşuna gitmeyecek memnun olmayacak kaderi değiştirmek isteyecek neymiş değiştirmek istediği ne yazık ki siz dersiniz güzel kardeşlerim. Karşı taraf engel var. Belli ki burada bir şey var. Burada bir engel var. Gördüğünüz gibi ben uzun vadeli planı bununla bu hayaldekiyle yaptım diyor anlayın. Ya da yanındakiyle yaptı. Canlılık istiyor. Biraz da serin rüzgarlar estirerek karşı taraf sizden faydalanmak isteyecek. Çünkü sağlam değil faydalanma kartıdır bakın. Sağlam uzun vadeli Mutlu aşk, yararlanma. Daha da bir şey söylemiyorum. Şimdi bir şeyler söyleyeceğim. Güzel yorumcularım saldıracaklar bana. Herkese saygım var güzel kardeşim. Ama insan ruh hali değişkendir. Tıpkı tarotumuz gibi. 15 Hazirana kadar bu açılımım, Güzel kardeşlerim bu sizi yıldırmasın. 15 Haziran itibariyle her an her şey olabilir. Bakarsanız şu yıldız bu kısma geçer. Sevgili boğacıklarım benim. Takmayın kafanıza. Değil mi? Meleğimiz ne diyor? Dünyana ışık ver diyor. Lütfen karanlıkta kalma. Karanlık düşünmeyin. Şöyle bir ferahlayın. Bir dinlenin diyorum. Güzel kardeşlerim. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin de dünyana yansıyacak. Seni de aydınlatacak diyor. Karamsarlık yok diyor